Quadri portico tiyatri Evet tiyatroya hoş geldik. Şurada bekleyelim. Burası çok dar. Tamam dur dur dur dur. Tiyatro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 Biraz yakın, alın, biraz evet şehrin tabii çeşitli giriş kapıları var. Biz en altta şey ana liman değil mi? giden yolun yürüdüğü bir bölge aldık. Civar kapıları orada iş şey yapacağız. Yani ana nereye gidecekleri diğerlerini iş yapacaklar. Böyle ve iyi yerler, şimdi eğlence sektörünün en önemli biri yaşam ve eğitim alanı. Arkada gördüğünüz hayvan domunu ve yerlerde planletörlerinin izlediğine göre pek müşter Bir yerde de beş kişi yaşabiliyorlar. İçerileri görebilirsiniz. Gün, akşamları burada e, uyurken gündüzlikle salak sanatlarıyla ilgili hem eğitim hem de antrenman yapıyorlar. Sahneye çıkıp ölüm için özgürlükleri gün. Bu da eee şu güncel onların da bir gördüğümüz bu çok çok önemli tane ekol bir eee onu üçe veriyoruz arkadaşlar. Bu da İnsan ölümüyle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 pero server odası yapmışlar bir ya. çıkıyor <gülüyor> içerilere server makineleri koymuşlar yani, gladiatörler şanslıymış ya full online şu online fiber internet bu ebola bolam bolam so <laughs> okay. trafiği kapatmayalım ya duvara doğru ya böyle orta boş kalsın evet senin içerisindeki ne? çeşitli gösteri merkezlerinden tiyatrolardan e, müzikal anlamda performansların sergilendiği yerlerden birindeyiz. Aşağı mahalle burası. Çok zenginlerin yaşadığı yer değil. O yüzden buradaki iki sahne, kafa küçük. Eee burada sadece sanatsal gösteriler yapılıyor. ile ilgili de burada düzenlemeler var. Mesela bir adetörlerin yapıp görüştüğümüz arenalarda tehlikeli olduğu için oturma yerleriyle sahne arasındaki temiz var. Üç kadar görülüyor. Ama burada öyle bir eee ihtiyaç yok. Akustik önemli. Eee ve sahne ile ee, i̇lk duran sihirci arasındaki mesafe neredeyse aynı diyebiliriz çünkü burada tehlikeli bir aktivite yapılmıyor. Devam edelim biz. This way. This way.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 saat. So when did 8 yani İtalyan aşağıda küçük liman hep daha yöresel, yerel gemilerin, ufak gemilerin yanaştığı liman ve evet. bu liman üzerinde ana caddeye doğru çıkan caddetin üzerinde iki katlı binalar var. Şu an arkamızda gördüğümüz bu binalar, alt katları dükkan, üst katları yaşam mahalli, evlerin olduğu, ticarihanelerin olduğu bir dükkan. Oldukça hareketli bir dükkan burası. Limana doğru giriş ve çıkışın yapıldığı yollar. Dükkanların ee, dükkanların kapıları sürgülü. Şu an kanalları görüyorsunuz, boyutları görüyorsunuz. Bu sürgülü kapıları da gündüzeyin açıyorlar. Akşamleyin, dükkanlarını kapatıp üst kattaki yaşam malerine geçiyorlar. Her türlü şeyle ile ilgili burada ticaretane yapılıyor. Atlama taşları var, bakın. Karşılan karşıya taşları atlama taşları var. Bu atlama taşları minimum. Biz yağmur suyu, Sağol bakın meyiliyor, aşağıya doğru gidiyor. Yağmur sularından geçerken karşıdan karşıya ıslanmamaları. İkinci evrakı ise hemen hemen her köşe başındaki çok haberdarsınız. idrar toplama, silip silip toplama. idrar toplama çanaklarının ee, tersiz gelmes halinde insan pislikleri sokaktan atması ve bu mesiklere basılmaması at ve insan basılmaması için yapılmış atlama taşları. İdrar çana niye biriktirilir? Niye böyle bir şeye ihtiyaç var? İdrar amonyak biliyorsunuz. Burada kölelerin çalıştırıldığı çamaşırhaneler var. Çamaşırhanelerde çamaşırı en iyi arındıran, arındıran materyal insan idrarı. Bu idrarları döküyorlar ve köleler ayaklarıyla ee, bu çamaşırları yıkıyorlar. Yukarıya doğru çıkarken bu atlama taşları burası hareketli bir cadde. Böyle biraz gelin. Arka taraf duyabiliyor mu? Şöyle yukarı doğru geçin bir kısmı yukarı geçin. Görülsün. Tamam yeterli herhalde. Atlama taşlarının üzerinden atlıyoruz. Tamam iyi güzel ama bu limana giden hareketli bir cadde. Burada at arabaları vesairin de geçebilmesi lazım. Ama bir, bu saate kadar, bu şehre kadar ölçülerde bir standart yok. Standardın belirlenebilmesi için şu gördüğünüz oyukların tabii gün içerisinde zaman içerisinde bunlar azalmıştır. aşağı doğru devam eder, yukarıya doğru devam eder. Bunlar günümüzdeki tren rayları hatta motorlu taşıtların tekerlek genişlikleri dahil olmak üzere uzaya atılan füzelerin büyüklüğü dahil olmak üzere Standartı belirlendi ilk nokta. Bu andan itibaren dünya bir standarda biniyor. At araması genişliği bu kadardır. Bu genişlik günümüze kadar devam ediyor. Yukarıya doğru devam edelim. Mı var? Burası çok dükkanlar. Çok evet. Görünüşü Facebook'tur. Şey Burası lokanta gibi Facebook gibi düşünün. Orada Ocaktan, ocaklar vesaire var. <gülüyor> and the district is public fountain public fountain yes and they Evet, devam ediyoruz biz. Bunlar oyuklar o yüzden, eğilme ile ilgili. Ama onların önemlisi, bizim köylerimize, kentlerimizde, evlere sular 60'larda, 70'lerde yeni yeni geldi tamamlandı. Bakın yerde hala, üzerine basıyoruz bir tarihin. Kaldır ayarlar. Boruları görüyorsunuz, su borularını görüyorsunuz. 3-4 yerde orijinaldir, buradan devam eder yol boyunca. Boyu Kurşun ağırlıklı olduğu için. İçilen suda da e, insanların kafasını kötü etkileyecek şekilde su içilen su şey yapar, sıkıntı yapar biraz. Kurşun çünkü. Demir metalinin içerisinde yoğun miktarda kurşun vardır. Orada da orada yalnız abi. Çeşme halk çeşmesi. Çeşme. Çeşme buradan akıyor. Ağza ağzından akıyor su. Siz buradan eğilin. Bu şekilde. İçiyorsun, İçiyorsun. Hani, Çeşme borular da orada bakın. Evet. Yani. De e, e, de bakın e, borular. Borular orada solda da var bakın. Ayaklarınızın altı boru. Evet. evet. çekilmiş. Vay, vay, vay. 7. Yiyecek, yok, bir de yok oluyor. 72'ye iptal. Ağustos'ta böyle sıcak günlerdi benzetmek gibi olmaz. <gülüyor> Böyle bir evet, ya. Dün. yok olmuş hangisi harikti? 72. He? Ha? Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> taşlar nasıl yapılıyor? Evet, evet. Bu Evet. Reklam panosu. Reklam görmüyor kimse yani. <gülüyor> Rütük kapattı <gülüyor> ben göstereyim siz anlayın ne olduğunu gider diyor ne diyor <gülüyor> <gülüyor> ok. <Ha>. okay. ok. <gülüyor> bir sürü ev var bir tane değil bu arada bazı duvarlara kadınlar da telefon numarası mesaj whatsapp attığını yazıyor kadınlar da aranıyor erkekler için güçlü köleler işçiler için <gülüyor> ne oldu kız? <gülüyor> ok geldi. Yani. Ok bildin ok. Binok <gülüyor> o zamanki ok koymuş yönlendi. Yanlış yere gidip de başını yakmadı. Her <gülüyor> gülün altında yiyor değil <gülüyor> mi? Nasıl? Yap gülme. <gülüyor> 7 metre. He? Evet. 7 metre evet. evet. örtülü. Sonradan denizlere. Aynen bu şekilde çıkıyor. İyi temizlem <gülüyor> <gülüyor> Evet iyi. <bir gülüyor> <yasamışlar. gülüyor> Aha. Spor e, şey. yapıyor yani, işte işte. Ne böyle? Bak işte bak bu da yenisi modern. <gülüyor> Onu oradan <sende>. geliyor. Şimdi nereye kadar örtüldüğü ile ilgili fikriniz olsun diye söylüyorum. Yine şuradaki... anlıyor oraya kadar mı? Beyaz binayı görüyorsunuz. Evet. Beyaz binanın zeminini ölçü alın. Burası, burası o seviyede kapalı. Yani burayı çıkarmak öyle televizyonlarda görüyorsunuz, diş fırçasıyla falan böyle oyalayarak yapılacak bir şey değil. Yüzyıllardan beri kazı hala devam ediyor. Çıkarılmayan da bir sürü yer var. 7 metre yaklaşık yüksekliğe göre 6-7 metre bandında toprak, sünger ve e, lavla burası kapanmış. Tabii o şehrin en büyük avantajı yumuşak, hafif süngerimsi taşın altta burayı korumuş olması. Onun üzerine lav geldiği için buraları bu şekilde günümüze kadar kalabiliyor. Bir örtücü doğal, evet doğal koruyuculuk var. Evet. Şimdi çok güzel bir zenginin evini gidiyoruz. Halı var mı altında? Evinde. var mı? <gülüyor> Ev mi varmış o zaman? <gülüyor> e herhalde, tabii herhalde tabi şey mi bozulur mu? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı destek vermeyi unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Gezmeye devam ediyoruz. Ya, ya bir, bir... o evet. ondan değil arkadaşlar yön gösteriyor gelin diyor orada diyor yeni mallarımız geldi biz böyle gidelim abi gelin, gelin. yapmayın ya. Turgay abi bu nasıl bir gezi ya? red light oklar <gülüyor> falan, ya. falan ne oluyor ne burada? AKP'den ne turizm bazarı ya patron porno turizm gibi ne bu ya Güzel herkes duvarlara bakar olur. Okları takip edeyim. Efendim yine bir halk çeşmesi. Başka bir grup var. Evet. Fazla böyle bir, ayrı benzer mantıklı bir çeşme. Evet. Bu biraz daha modern. modern. Burası zengin bir cadde. Zenginleşiyoruz. Canım. Okay, gel zenginlere gel Nereye? Geziyoruz ya Efendim mozaik günümüze kadar kalabilmiş bir mozaik Zengin bir ağabeyimizin evi Mermer değildir onlar O yardaki beyaz taşlar traverten Bu bölgeden çıkan bir taş ee, Travertan'dan yapılmış bir mozaik Evet, fotoğraf çeken şöyle yapın, böyle yapın oradan çıkın Böyle dolaşın, aynen ring yapın, buradan, buradan. ring yapın böyle aynen Mehmet'in oradan çıkın Mehmet'in öndesini Mehmet'in yeri Mehmet'in yeri aynen. Ha, Oksuz olmaz Mehmet Bu gören buradan biraz. Gördün mü herkes? Evet devam ediyoruz. Ahem. <gülüyor> Tüm bu olayların suçlusu kim, kim yaptı bu işi? Veziv yaptı. Veziv nerede? Orada. Şemsiyeyi çekti. Veziv'i kapatıyor. Evet. Evet, valla kapatıyor. Gel geri. Veziv'i görüyorsunuz aslında iki başlıdır. Sağda solda iki tane krateri var. Ama bir tanesi daha aktif. Sol taraftaki büyük olan. Şu an tabii sönmüş bir yanarda. Ama yarın bir gün ne yanmayacağının ne anlama gelir bilinmez. Bir daha açarlarsa da bir daha yanar. Açarlarsa yine evleri. Oradan oraya kadar gelir. Evet. Burası şehrin günümüz şartlarıyla söylüyorum, hükümet konağının, belediyesinin, bulu camisinin, hani böyle bizdeki şeyle abartılı tapınakların olduğu yer. Tarikatın gördüğünüz gibi, tapınak, bunların olduğu zelip tapınağı. Arkaya doğru baktığınız zaman yine şehrin en eski kapınağıdır. Dışarıya çıkınca sağ tarafı, onun önünden geçeceğiz. Hemen siz sormadan söyleyeyim, bu heykeller yeni kondu. şehrin görselliğini zeminleştirmek adına yapılmış yeni konulan heykeller. Tamamı burada, hükümet binazan adliyesinden en önemli konu tuvaletine kadar. Tuvalet de burada. Saatiye bakalım, herkes ne yaptın, konuşup aşağıya devam edeceğiz. Gel canım. Oraya kadar götürüyorum ben. 15 dakika bir fotoğraf çekelim. Saat 12.30'da. Ne evet. o? At heykelinin, insan heykelinin. Evet. At, insan karşılığında heykeli orada. Yukarı yolu bir çıkalım. Da... Evet. <gülüyor> Tam karşıda. Kuyuzur Yanardağ'ı görüyoruz. Bu koskoca kentin yok olmasına sebep olan Yanardağ şimdi kazı çalışmaları sırasında kazılardan çıkartılan o döneme ait Araç gerek. Bunlarla ilgili şeyleri göreceğiz. Efendim buradan başlayarak aşağı doğru gidebilirsiniz. Çeşitli insan, yine betonlaşmış insan, hayvan. Tamam bekle sen, otur sen. yok mu gölgeye bir yer oturun. Suyu olan var mı? Var mı suyunuz? Tamam, çöndük. Başı aşağıya doğru baka baka. Saat buçukta orada heyken önünde buluşacağız. Evet. Evet. için. Aç kız. Bak küçük çocuk var şeyde. Fehştim. Görüyor musun küçük çocuk? Ben çekip aşağıya doğru gidiyorum. Çok karışık burası. doğru gidiyorum. Çok karışık burası.